Merhaba arkadaşlar <gülüyor> hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Duplo Rizla oynayacağız. Umarım beğenirseniz diye hayal ediyorum. Burada evet <gülüyor> zemin oluyor arkadaşlar. Oynadım ana yine aynı. Az önce de balon gelmişti şimdi de balon geldi. Arkadaşlar ne olur abone olup like atın ve bildirimleri açın. Bu balon kalkana kadar bunların hepsini yapmanızı Bunların hepsini yapacağınızı düşünüyorum Sizden şunun adına çok özür dilerim Uzun zamandır video çekmiyorum Çünkü Bu kadar <gülüyor> ödev, ödev ödev değil Hat olmaması oldu daha şey yapıyorum yani Evet Aa, Lan balon ya mı oldu? bekliyoruz ah tamam güzelce hayatta kaldık ben yiyorum öğretim diye Ulan çok tatlı olur mu? de bakın animasyonlu yüz geldi. Bakın göz kırpıyor bu karakter. Sizde beleşten bunu alabilirsiniz. Allah'ın şoktan. Eğer bayağı bir abone olursak yakında kendi eşyalarımı da yapacağım. Yani onun için hazır olun. Hazır olun. Evet Tagoporo'a oy, ver oy verdim. Skull Game'de bakalım. Ne gitti? Labirent geldi. Burası da levelin yanında. Lan! Düştüm az önce. Abi. Abi niye düşürdün? Anne annem orada hayatta kalacaktım. Bak içiyor. Bak içiyorsun ama. Abi içiyorlar ya. Hop, tamam. Şimdi ölmeyiz. Asker sonunda öldü. Ne Evet bekliyoruz yürüs. 100 metre kazandık. 14 tur için onlar sen tur 14 11 saniye içine başlayacak. evet. Bekliyoruz. Ne yap? Yemeyeceğim. Betay Green Knight olsun. Hah tamam. Geldim. burular var burada. Ya, var. ama ben tırmanabilirsem kazanacağız oyunu. Bunun ne için aç yapmışsınız oğlum ya? Neyse şimdilik böyle gideceğiz. Özeviyle buluşacağız. burda ama adamlar geliyor neyse ben bakmalısın <Gülüyor> demeyeceğim yoksa düşük öleceğiz adam bebeğe bak sizden bakıyorum <gülüyor> bu kadar <Gülüyor> günektir <gülüyor> kurtulduk Onu daha sonra oynarız Oha Batman Pet'i Batman Pet'i istiyorum hocam ben. Oha 200 Robux ne anladım Lan ben hayatımda o kadar Robux adamım Ulan bir demir kılıç bile Skywars'ta 160 Robux Tamam çektiler, Bir şey yaptılar ya da. Evet geldik. Aaa! Lan bunu bulundular, yesin geldi vallahi topları. Koş! Koş! Hop! Evet geldik. Allah lan ben burada kaldım oğlum Niye çarpıyorsunuz bana abi ya yok abi abi niye düşürdün onu oyunda neden birbirimize değmek var fıa öldük oğlum Allah'ım ya Rabbim neyse kardeş tabi hayatta kalırlar. Adamları içiyorlar. Önüne geleni içiyorlar oğlum. Allah'ım yarabbim ya. Çıldıracağım. Özellikle sen... Oğlum şu baconlar var ya bizi içtirdi. Baconları seviyorum ama... Oğlum oksiklik yapıyorlar oğlum. Bu bir şey lan. Oksiklik demeyeyim de. Başka bir şey yapıyorlar işte. Neyse. Aa Squid Game'i Arkadaşlar bakın. Squid Game'de hayatta kalmak için buraya geldiniz değil mi? Yataktan çıkın. Sonra burada durun. Ardından buraya atlayın. Bakın. Buraya lav gelmeyecek işte şu anda. Al tamam, mı bu kız beni iğne çekiyor. Ben ben de seni isterim. Aa işte. Bana karışmanın şeyi odur. Hadi hadi evet. Güzel. Tamam ben burada kalırım ki. Bunun neden piginin şeyi var? <gülüyor> evet bekliyoruz. Bu biraz çöktü gibi. Yürülmeyelim, ölmeyelim bak. Son 8 saniye. Gedi olsun. Hop kurtuldum ki. Ve günün son maçını yaptınız. Arkadaşlar bir saniye. Aa molletkin'i de alalım. Gel <gülüyor> Geldik. Eee ne oldu ki lan? Abi ben, bu arada bence en zor ta. Lan buraya gelir ki. Lan da ketçapa benziyor yalan. Bu oyun çok güzel resim çizerim ben böyle. Valla oyun böyle bir dursa çok güzel resim çizerim. Ama online oyun olduğu için biliyorsunuz ki durduramayın. Neyse. Geldik geldik geldik. Hoop bitti tamam. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu benim kanala abone olmayı ve bilimleri açmayı unutmayın. Umarım beğenmişsinizdir. Lan ben niye tekrarlıyorum neyse ve hoşça kalın Ama şöyle. Bu